Para geldi diyor. Binomo onayını gösteriyorsun, açsana banka yasalını diyor. <gülüyor> Sen en iyisi kardeşim bana ulaş, bütün banka bilgilerimi sana vereyim. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, bu videoda ikili opsiyon ticareti yapıyorsanız veya yapmayı istiyorsanız hangi grafik tipini kullanmanız gerekiyor? Ben neden mum grafiğini kullanıyorum? Onu anlatacağım. Yeni başlayanlar için kısacası güzel, faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Sol köşede buradan bize lazım olan grafik tipi. Grafik tipine tıkladığımız zaman, şimdi bunları biz değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi paritenin de değiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz değil mi? Buradan arkadaşlar... Mum grafiğine geçiş yapmanız tavsiye ederim sizin de mum grafiğine geçiş yaptıktan sonra zaman periyodunu Eğer ikili opsiyon aracı kurumlarında işlem açıyorsanız bir dakikalık yapmanızı tavsiye ederim Sağ taraftar işlem tutarı var burada yatırmak istediğiniz tutarı giriyorsunuz buraya ne kadar yatırım yapmak istiyorsunuz Sonrasından saat ayarlaması var burada Şimdi burasını 5 dakikalık yaptığımız zaman arkadaşlar şu kırmızı çizginin sağa doğru biraz kaydığını görüyoruz. Eğer biz bunu 15 dakikalık yaparsak biraz daha da kayıyor. 45 dakika 30 dakika şu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu süreye kadar fiyat hareketliği. Şu anlama geliyor. Şuraya kadar fiyat hareketli yukarıda mı kapanacak aşağıda mı kapanacak mantık bu değil mi? O yüzden yapmış olduğunuz analize göre süre ayarlamasını tabii ki siz kendiniz yapmanız gerekiyor bunu. Binomada işlem açıyorsanız benim önerim şu. 1 dakikalık mum grafikte şu an gördüğünüz gibi 1 dakikalık mum grafikte 3 ve 5 dakikalık işlemler açmanızı tavsiye ederim. Eğer siz zaman periyodunu 5 dakikalık yaptığınız zaman, o zaman arkadaşlar 15 dakika, 30 dakika, 45 dakikalık işlemler açmanızı tavsiye ederim. Çünkü mantık şuydu arkadaşlar mum grafiğe geçiş yaptıktan sonra şuradaki bir tane mumuz şu an 5 dakikalık zaman periyodundayız. 5 dakikalıkta da bir tane mum. 5 dakika boyunca hareket eder. 5 dakika sonra bu mum kapanır. ikinci bir mum yanar. Eğer siz bunu 1 dakikalık yaptığınız zaman yine aynı şekilde ancak 1 dakika boyunca hareket eder. 15 saniyelik yaptığınız zaman da 15 saniye boyunca hareket ettiğini görüyoruz. En iyisi arkadaşlar 1 dakikalıkta kalırsınız. Buradan zaman ayarlamasını yapabilirsiniz. Nasıl bir analiz yapıyorsunuz mesela ona göre zaman ayarlamasını rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi grafik tiplerine gelelim. Neden mum grafiğini seçiyoruz arkadaşlar. Burada görelim. Gördüğünüz gibi aslında dört tane grafik tipi var. Eğer biz bunu dağ grafiğine geçiş yaptığımız zaman bir tane çizgiden oluşan dağ grafiği olduğunu görüyoruz. Ve mum grafiği arkadaşlar geçiş yaptığımız zaman İki renkten oluşan mum ve bu mum çubuklarının birbirine farklı olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar ikili opsiyon aracı kurumu olsun fark etmiyor. Forex aracı kurumu olsun fark etmiyor. Borsa olsun fark etmiyor. Bu piyasalarda neden yatırım yapıyoruz? Para kazanabilmemiz için. Nasıl para kazanabiliriz peki? Oluşmuş fiyat hareketlerini analiz yaparak mesela şu bölgeye analiz yaparak daha oluşmamış fiyat hareketlerinin Yukarı mı gidecek Aşağı mı gidecek onu tahmin etmemiz Gerekiyor hani tahminimiz doğru Çıkarsa Forex de aynı şekilde Borsa da aynı şekilde ikili Opsiyonda da aynı şekilde buradan para kazanıyoruz Tamam mı ama biz bunu Tahmin edebilmemiz için ne yapmamız Gerekiyor biraz önce söylediğim gibi Şu bölgeyi analiz yapmamız gerekiyor Bize en çok bilgi veren arkadaşlar Mum grafiği çünkü bu mum Grafiği iki tane renkten oluşuyor Ve, ve farklı mum çubuklarından oluştu görüyoruz. Ve burada mesela şu bölgeye aldığım zaman arkadaşlar yaklaşık 20 tane mum varsa şuradaki 20 tane mumun analizini yaparak bir sonraki fiyat hareketliğinin yukarı yönlü mü gidecek? Aşağı yönlü mü gidecek? Onu tahmin etmemize yardımcı oluyor. Bu piyasaya yeni girenler için bir ipucu vereceğim. Siz kendiniz küçük bir araştırma yaparak bilgi sahibi olabileceksiniz. Şimdi Google'da arkadaşlar Japon mum çubukları diye arattığınız zaman bir sürü bilgi çıkacak şöyle. Yani mum çubukları ile ilgili buradan daha detaylı bilgiler alabileceksiniz. Bu piyasadaki bütün yatırımcılar arkadaşlar o yüzden bu Japon mum grafiğini kullanıyor. Ödeme ile ilgili yapmış olduğunuz yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Ödeme yöntemine gelelim. Binomaya para yatırabilmeniz için buradaki ödeme yöntemlerini görüyorsunuz değil mi? Şimdi buradan birisini seçersiniz tamam mı yükleme yaptıktan sonra arkadaşlar size bir mail geliyor o mailde hesabınızı onaylamanız gerek hesabınızı onaylamadığınız sürece bu aracı kurumlarına arkadaşlar paranızı çekemezsiniz hatta şöyle söyleyebilirim bütün aracı kurumlar mesela pocket option şu an gördüğünüz gibi ve gerçek hesabıma yükleme yaptım bir sonraki videoda bu pocket option daha detaylı olarak göstereceğim sizlere şimdi buraya da bir miktar yükleme yaptım arkadaşlar bu pocket option aracı kurumu da benden Hesap onaylamamı istedi. Hesabınız nasıl onaylayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar Telegram'da bununla ilgili bütün bilgileri şeyleri paylaşıyorum. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Burada arkadaşlar para çekme işlemlerimi görebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi benim hesabım onaylı. VIP hesap olduğum için bende sıkıntı olmuyor. Zaten sisteme kayıtlı hesaplarımın hepsi. O hesaplarla yükleme yapıyorum. O hesaplarla yine para çekme talebinde bulunuyorum. Pocket Option brokerinde de aynı şekilde arkadaşlar. Yükleme yaptıktan sonra o hesabınızı kayıt yaptırdığınız zaman bir sonraki para çekme taleplerinde bulunduğunuz zaman bir sıkıntı olmadan paranızı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Tamam mı? Bir de bir şey unuttum arkadaşlar. Yükleme yapmak istediğiniz zaman elektronik cüzdanları kullanırsanız yani elektronik cüzdanları ile yükleme yaparsınız bu aracı kurumlarına. Para çekme talebinde bulunduğunuz zaman paranız daha hızlı geçecek hesabınıza. Mesela jeton wallet, hızlı papara var arkadaşlar, neteller var, webmoney var, Skrill var. Bunların hepsi elektronik uzanları aslında eğer hesabınız yoksa arkadaşlar Google'dan yine mesela jeton wallet diye arattığınız zaman ücretsiz olarak hesap açabileceksiniz. Hesap açtıktan sonra bank hesabınızla buraya yükleme yapıyorsunuz. Buradan da arkadaşlar Binoma'ya veya Pocket Option'a bilmiyorum hangisini kullanıyorsunuz ona yükleme yapabiliyorsunuz. Benim jeton hesabımda var. Bu bütün elektronik cüzdanlarını ben açtım arkadaşlar. Bu işlerle uğraşıyorsanız ve yapmak istiyorsanız illaki size lazım olacaktır bu hesaplar. Açmanızda kısacası fayda var. Bu videoda söylemek istediğim ve size aktarmak istediğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Binance borsasında da hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kısacası bütün aracı kurumlar arkadaşlar hesabınızı onaylamanızı istiyor.